Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte basketbol challenge yapacağız. Ama arkadaşlar yani bu ikinci challenge olacak. Fakat yani dünkü çektiğimiz gibi aynısı olmayacak. Daha farklı bir şey olacak. Mesela örnek arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi. Şimdi bu elime sektiriyorum. Bu elime sektiriyorum. Şöyle. Sonra önlü eller sonra böyle baker'lı sonra böyle. Arkadaşlar sıra sıra. Ve şimdi ilk önce sağ elden başlıyorum. Dün de bunu yapmıştım. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1 ve başladık. Benim skorum kaç olacak? Hadi biraz daha olabilirdi ama iyi Arkadaşlar ben topu uzak tutmaya çalışıyorum Yani elimden geldiği kadar Çünkü şurada masanın kenarı var arkadaşlar Bilgisayarı koyduğum yer O yüzden Topun ekran görüntüsünü kapatıyor Bir uzak tutmaya çalışıyorum Devam edelim Nedense bir noktadan sonra Olmuyor ya. Bu seferki daha fazla olacak inanıyorum Evet Süper Daha fazla Daha fazla Geçtik çıkarımıza. En iyisiydi. Bu sefer çok yorulmadım. Evet süper. Görüyor musunuz? Söyledim. Söyledim. Bence geçen günküne göre daha iyiydim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gidelim. Yani geçen günküne göre daha iyiydim bence. Oh, çok dedim Evet arkadaşlar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan kanalıma abone olup. Videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler ve bay bay.